Benim küçük bebeğim Rız yarılarla Gözyaşlarımla sulanırsın Benim küçük bebeğim Saçlarını dağıtırsın Rız yarılarla tararsın Gözyaşlarımla sulanırsın Benim küçük bebeğim. Benim küçük bebeğim, bebeğim, bebeğim. Benim küçük bebeğim. Benim küçük bebeğim. Ağlarsın Yüreklerde söylersin Türkülerde dinlerisin Benim küçük bebeğim Bant elimde Yüreklerde söylersin Türkülerde dinlersin benim Küçük Bebeğim Bebeğim Bebeğim Benim Küçük Bebeğim Benim Küçük Bebeğim Küçük bebeğim